Bugün 4 Temmuz 2022 Pazartesi ay günündeyiz Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne titiz ve çalışkan enerjiler veriyor mükemmele ulaşma arzumuz artacağından bugün hem kendimize hem de çevremizdeki kişilere karşı daha eleştirel davranabiliriz önümüzdeki haftayı gözden geçirmek iş ve kariyer planları yapmak için de sabah saatlerini değerlendirebiliriz ay öğleden sonraki saatlerde Yengeç Burcu'ndaki güneşli uyumlu görünüm yaparken İkizler Burcu'ndaki Venüs'le de dik açıda olacak Gün genelinde detay gerektiren konular düzenlemelerle ilgilenebiliriz. İş, meslek, eğitim ve maddi kaynaklarımızla ilgili projeleri ayrıntılı planlamamız ve bunlarla ilgili kişilerle görüşmemiz mümkün. Ailevi ilişkiler güven verirken sosyal ilişkilerde zaman zaman güvensizlikler yaşayabiliriz. Özellikle kadın figürlerle ilişkilerde daha dengeli ve uyumlu olmaya özen göstermeliyiz. Başak Burcu'ndaki ay gece saatlerinde Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen görünüm yapacak. Huzursuz ve heyecanlı olabileceğimiz gece saatlerinde spontane davranışlarda bulunabilir, sürpriz durumlarla da karşılaşabiliriz. İş ve para konularında pratik çözümler de bulabiliriz. Zihinsel ve ruhsal açılımlar hızlanırken çeşitli farkındalıklar kazanabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.